Arkadaşlar selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hatırlatayım. 114 ve 115 numaralı sayfalarda kaldık arkadaşlar. Bugün bu sayfaların çözümlerini yapacağız. Fazla vaktini çalmak istemiyorum. İlk soruyla vakit kaybetmeden başlayalım. İki basamaklı AB ve BA sayıları için A'nın B'den farkı kaçmış arkadaşlar? 5. AB eksi BA farkı soruluyor için çözümleme yapacağız. Basamak analizindeyiz. Şöyle yapalım çözümlememizi. Hemen yaklaştırayım ben sana ekranımı. Bak şimdi. AB'den BA'yı çıkarırsan AB iki basamaklı sayısını 10A artı B diye çözümleyebilirsin. BA iki basamaklı sayısını da eksiyi koyduğum 10B artı A biçiminde çözümleyebilirsin. 10A'dan şuradaki A'yı çıkarırsan önünde eksi var bak 9A. B'den 10B'yi çıkarırsan eksi 9B gelecektir. Bu da 9 parantezinde A-B'ye tekabül eder. A-B'yi bize 5 olarak vermiş. Teşekkür ediyoruz sorumuza. Burası 5'miş arkadaşlar. 9 çarpı 5'ten cevap ne olacaktır? 45 olacaktır. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş. Hem de mis gibi. Devam edelim ikinci soruyla. 2 İki basamaklı A, B ve B, A sayılarının toplamının 132 olduğunu söylemiş. Yani 10A artı B ile 10B artı A'nın toplamı arkadaşlar... Kaçmış? 11 parantezinde a artı b yapmaz mı? Bu da 132 miymiş gençler? Aynen öyle. 11 ile neyi çarparsam 132 yapar. Hemen şunu gör bak. 1, 2, 12 toplamları da 3'ü veriyor mu? Veriyor. O zaman 11'in 12 katıdır arkadaşlar. Burası yani a artı b kaçmış? 12'ymiş. O halde cevabımız da e seçeneğinde verilmiştir. Devam. Üçüncü soru. M ve ne birer rakam? m, n artı 4'e eşit koşulunu sağlayan kaç tane 2 basamaklı m, n sayısı yazılabilir diye soruluyor şimdi o halde m eksi n'nin 4 olması gerektiğini söyleyebiliriz m, n 2 basamaklı sayılarından bahsetmiş hemen en büyüğünden başlayalım 9 5 mesela 95'i yazabilirmişiz 8 eksi 4, 84 7 eksi 3, 4 yapar 73 de sağlıyor 6 eksi 2, 62 de sağlıyor daha sonrasında 5-1, 51 de sağlıyor ve 4-0, 40 da sağlıyor arkadaşlar bu durumu. Peki kaç tane sayı saydık biz burada? 4 burada, 2 de burada, 6 tane. O halde 3. sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum. 4. soruyla 5 basamaklı 32 bin K150L sayısındaki rakamlar, rakamların toplamı 18'dir. Şimdi 3 burada, 2 burada, 5. 5 de burada kaç yaptı? 10. O halde buradaki K artı L artı 10 eşittir. Kaçmış? 18'miş Demek ki K artı L buradan kaç gelir arkadaşlar şu kısım? Tabii ki 8 gelir. Buna göre K ve L rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi K ve L için sevgili arkadaşlar burada değerler, çeşitli değerler bulmamız gerekiyor. Örnek veriyorum. 8 ve 0 gibi. 8 ve 0'ın toplamı 8 yapar. 7 ve 1. 6 ve 2, 5 ve 3 veya 4 ve 4 gibi veya 3'e 5 şu an tam tersine sarmaya başladık. 2 ve 6, 1 ve 7, 0 ve 8. Şimdi burayı düşünecek olursak K yüzler basamağında, L ise birler basamağında. Yani şunları yüzde çarpıp üstüne şunu ekleyeceğiz. Mesela 8 ile 100'ü çarptın, 0 ekledin 800 yazılabilir mi? 800 yok. 701 var mı? Yok. 602 Var mı arkadaşlar? Var. Bakın cevap Ceyhan. 503 de yazılabilir. 404 de yazılabilir. 305, 206, 107 ve 8 yazılabilir. Sadece olan 602 olduğu için cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve gençler 5. sorumuza doğru geçtik. Rakamları birbirinin, rakamları toplamının 4 katı kendisine eşit olan iki basamaklı sayı. Şimdi rakamları toplamının 4 katı kendine eşitmiş bu iki basamaklı sayının. Pekala. birler basamağındaki rakam da 4'müş. Aa çok güzel onu da vermiş. O zaman ben bu sayıya A4 diyeyim. Tamam mı? 4 parantezinde A artı 4 eşittir. A4 2 basamaklı sayısı diyelim. İçeri dağıtalım mı bunu? 4A artı 16 eşittir. Bakın şurayı çözümlerseniz 10A artı 4 yapacaktır. Ve daha sonrasında şu 16 ile 4'ü bu tarafa gönderirseniz. 4A artı 12 eşittir 10A diyelim. A bak buradaki 4A'yı da karşıya gönderirseniz 12 eşittir 6A yapacaktır. A kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Bu sayının onlar basamandaki rakam yani A sorulmuş bize. Biz A'yı çoktan 2 bulduk. O halde cevabımız B seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. Geçtim 6'ya. A, B, C birer rakam olmak üzere. Bakın B'yi sol tarafa gönderdim. A eksi B eşittir 2 oldu. Buradaki C'yi de sol tarafa gönderdim. B eksi C eşittir 1 oldu. Koşulumu sağlayan kaç tane 3 pasamaklı ABC sayısı vardır? Yani şöyle ABC için eğer A sayısı 9 olursa B sayısı bundan 2 eksik olacak 7. C sayısı da B'den 1 eksik olacak 6. 976 sağlıyor. 8, 6, 5 de sağlar. 7, 2 eksi 5, 1 eksi 4 de sağlar. 6, 2 eksi 4, 1 eksi 3 sağlar. 5, 2 eksi 3, 1 eksi 2 de sağlar. 4, 2 eksiği 2, 1 eksiği 1 de sağlar. Ve son olarak, niye son olarak? Çünkü burası 1 olacak, 0 olacak ya. O halde arkadaşlarım 3, 2 eksiği 1 ve 1 eksiği 0, 310'da sağlar. Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı varmış. O halde cevap D seçeneği olur. 6. sorumuzun cevabı Denizli'ydi. 114. sayfayı da noktaladık. Geçtik 115. sayfamıza 7. sorudayız. Evet... 3 basamaklı bir MTN doğal sayısının birler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamdan 6 fazladır. Şimdi 3 basamaklı MTN var. Arkadaşlarım birler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamdan 6 fazla. Yani şurası neyse N sayısı M'nin 6 fazlası olacak. Bu sayının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerleri değiştirilerek NTM sayısı oluşturuluyor. Şu oluşturuluyor. Elde edilen ntm sayısı mtn sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın dikkat edin. Hemen ben bu sayıya şunu söylemek istiyorum. 100, 107. Bakın 6 fazla gördüğünüz üzere. Peki ben bunu yer değiştirseydim sonuç olarak her bir sayı sağlayacak. Hangi sayıyı mantıklı olacak şekilde. Yukarıda verilen kurallara uygun biçimde hangi sayı yazarsan yaz sağlamak zorundadır. 107. Bu bundan 6 fazla sağlıyor. Yer değiştirdim 701. E, kaç fazladır? Çıkarırsan bulursun. 11'den 7 çıktı 4. 9'dan 0 çıktı 9. 6'dan 1 çıktı 5. Kaç fazlaymış? 594. Yani cevap A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Geçtim 8'e. N sayısı en az 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Kare içerisinde ne yazılınca N'nin rakamları çarpımı oluyormuş. Çember içerisinde yazılınca rakamları toplamı oluyormuş. Örneğin 23 sayısının rakamları çarpımı 6, rakamları toplamı 5'tir. Buna göre bu ifadenin değeri nedir? Şimdi bak 348 kare içerisindeyse çarpmamız lazım. 3 kere 4 12, 12 kere 8 96 yapar. Artık çember içerisinde 96'mız kaldı. Artı çember içerisinde rakamları toplayacağız. 7, 8, 9 daha 24 yapar. Kare içerisinde 24'ümüz kaldı. Çember içerisinde 96, 9 da 6'yı toplayacaksın. 15 diyeceksin. 24 kare içerisinde olduğu için 2 ile 4'ü çarpıp 8 diyeceksin. İkisinin toplamı bize 23'ü o da bize C seçeneğini hediye eder. Doğru cevap C olacaktı arkadaşlar geçtim 9'a 5mn ve nm5 3 basamaklı doğal sayıları için 5mn'den bakın 5mn'den nm5 çıkınca 297 kalıyormuş tamam tersten okunuşunu çıkardık n rakamı kaçtır diye soruyor taktik öğreteyim mi size hadi gelin öğreteyim bakın arkadaşlar burası 297 doğru mu n'den 5'i çıkardık 7 kalmış e burasının rakam olmasına imkan yok o halde buranın 7 olabilmesi için öncelikle sevgili arkadaşlarım. Buranın 7 olabilmesi için ne olması gerekiyor? Ee, 10 artır neyden 10'lu kalacak ya. 10 artır neyden 5 çıkınca 7 kalması lazım. Yani neye kaçmış? 2'ymiş. Neye rakamı kaçtır diye soruluyor. Cevap Bursa olacaktı Tak diye de gerek kalmadı. Basit bir şekilde zaten çözülebilen bir soruymuş. 9. sorumuza Bursa dedik ve geçtik. Ona AB2 basamaklı bir doğal sayı. Ve Bursa. AB 2 basamaklı sayısı 2A artı 5B artı 20'ymış. AB 2 basamaklı sayısını çözümlemeyelim mi? 10A artı B eşittir. Bakın 2A artı 5B artı 20 dedik. Buna göre en küçük AB sayısı sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. 2A ve 5B'yi sol tarafa atarsanız 8A eksi 4B kalacaktır. Bu da kaçmış 20? Her birini 4'e bölün arkadaşlar. 2A eksi B eşittir 5 olacaktır. Şimdi en küçük AB sayısını sorduğu için A'yı da B'yi de olabildiğince küçük seçmemiz gerekiyor bizim. Peki ne seçmemiz gerekiyor? Şöyle diyelim. A'yı 3 seçersiniz arkadaşlar. B'yi de gidersiniz. 2 kere 3 6 yaptığı için 6'dan ne çıkarsa 5 kalır? 1. O halde en küçük AB sayımız 3 ve 1'den oluşan 31'dir. 10. sorumuzun cevabı da C seçeneği olur böylelikle. Geçtim 11'e. ABC birer rakam. ABC kutu içerisinde yazılmış. Bu ifade neye eşitmiş? A ile B'nin çarpımıyla, pardon, AB iki basamaklı sayısıyla BC iki basamaklı sayısının çarpımıymış. Şimdi geçtim şuraya. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Bak, x ile y'nin çarpımı, pardon, özür dilerim. XY iki basamaklı sayısıyla YZ iki basamaklı sayısının çarpımı ZY iki basamaklı sayısının çarpımıyla YX iki basamaklı sayısının çarpımına eşitmiş arkadaşlar. Hangisi daima doğrudur diye sorulmuş ya bize. Şimdi gelin şöyle diyelim. Bakın X'ye iki basamaklı sayısı ve z 2 basamaklı sayısı vardı. Burada da z çarpı y çarpı Y'ye X var. Şimdi ben bunları çözümlesem acaba bir şeyler gelir mi? Hadi yapalım. 10 X artı Y ve burası da 10 Y artı Z. Daha sonrasında eşittir. 10 Z artı Y çarpı 10 Y artı X dedik mi? Dedik. Şimdi bunu dağıtacağım. 10 X ile 10 Y'yi çarptınız. 100 X Y geldi. 10x ile z'yi çaptınız, 10xz geldi artı y ile 10y'yi çaptınız, 10y kare geldi artı y ile z'yi çaptınız, yz oldu. Eşittir diyoruz, eşittir diyoruz. Şimdi gelin sağ tarafı çarpalım. 10z ile 10y'yi çaptınız, 100yz oldu artı daha sonrasında 10z ile x'i çaptınız, 10xz geldi artı y ile 10y'yi çaptınız, 10y kare ve son olarak arkadaşlarım, burası sizin gördüğünüz ekran'a sığmadı, şöyle çekelim. Ve son olarak y ile x'i çarptınız ve x'ye geldi. Şimdi sağ ve sol tarafta olan ifadeler mesela 10 y kare var. 10 y kare var. Bunlar bir gitsin. Başka aynı ifadeden var mı? yz var bakın burada. Onu şu tarafa atalım. Şurada 10 xz var. Burada 10 xz var arkadaşlar. Bunlar da gitsin. 100 x'ye kalmıştı. x'ye'yi bu tarafa atalım. Yani 99, 99 tane x çarpı y eşittir. yz'yi karşıya attınız. 99 tane y çarpı z oldu. 99'lara eyvallah gittiler. Ve burada dikkat ettiyseniz Y ve Y de gidiyor. O halde geriye sadece ne kalıyor? X eşittir Z kalıyor. Bu da zaten bakın E seçeneğinde bize verilmiştir. Ve son olarak 12. soru. K, L eksi 2 eşitmiş. Eksi 2 sol tarafa buyur edelim. K artı 2 eşittir. L olmaz mı? Olur. Ve L sayısı da 2 tane m'ye eşitmiş. Pekala. Bu eşitliklerin sağlayan 3 basamaklı KLM doğal sayılarının toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şöyle birazcık yukarı çıkalım. Şu kısmı sileceğim ben. Biraz çözüm alanı oluşturalım kendimize. Ve şu eşitliği de bulmuştuk ya. Bu eşitliği şuraya yazalım. Ve artık KLM'leri bulmaya başlayalım. Şimdi öncelikle KLM doğal sayısı için. Şurası 0 olamaz en küçük 1 olabilir. Burası 1 ise bu 3'tür. Ama bir şeyin 2 katı 3 olmaz. Hiçbir rakamın 2 katı 3 değil. Dolayısıyla 2 ile başlayalım. Bu 4 olur. Bu da 2 olur. Çiftler olacaktı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 2'den sonra 3'ü değil 4'ü yazacağım. Burası 4 ise bu 6 olur. Bu da 3 olur. Daha sonrasında bakın şunlara dikkat edin. He. K, L, M'leri yazıyorum ben tamam mı? Peki bu 6 olursa bu kaç olur? 8 olur. Bu kaç olur? 4. Peki bu 8 olursa burası artık 10 olur. Ama 11 rakam değil arkadaşlar. Demek ki tüm olabilecek sayılar bunlarmış. İşte bunların toplamı sorulmuş. 2, 3, 4 daha 9 yapar. 4, 6, 8 daha 18 yapar. 18'in 8'i elde var 1. 2, 4, 6 daha 12 yapar. Bir de elde vardı 13. 1389 bizim cevabımız olur. Doğru cevap da Edirne seçeneğinde verilmiştir. Evet. Arkadaşım 115. sayfayı da bitirdik. Şimdi sıra 116 ve 117. sayfada. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.